Gastrit ve reflü aynı hastalık mıdır hocam? Gastrit ve reflü aynı hastalık değildir. Gastrit midenin iç tabakasının hastalığıdır. İç tabakasının iltihaplanmasıdır. Ve gastrit genelde Türkiye'de daha çok helikobakter pylori denen mide mikrobunun ile ortaya çıkar midenin iç sorunu. Bir de Türkiye'de ağrı kesici kullanımı çoktur ve bu da ağrı kesiciye bağlı gastrit ulaşımına neden olur. Ama reflüde mekanizma farklıdır. Yemek borusunun alt kapağı vardır ve normalde mide ile arasındaki ulaşımı bu alt kapak sağlar. Yemek yediğimiz zaman bu alt kapak açılır ve mideye gıdalar iner. Ama bazı zaman sadece tek yönü değil yediğimiz zaman mideye inmez. Bazı zaman bu alt kapak açılır ve... Midenin içindeki gıdalar yemek borusuna doğru çıkar. İşte bir problemdir. Çünkü midenin içindeki aside karşı midenin iç zarı dayanıklıdır. Ama yemek borusunun iç zarı mide asidine karşı dayanıklı değildir. Ve bu da göğüste veya karnın üst kısmında ağrıya neden olur. Bazen gıdalar ağza gelir. Bazen seste kısıklık ortaya çıkar. Ve uzun dönemde reflü problem yaratır. Ha, kullanılan ilaçlar, evet kullanılan ilaçlar arasında benzerlik vardır. Ama... Gazçit için verilen ilaçlarla repli için verilen ilaçların süresi daha farklıdır ve bazı eklemeler yapılır. Onun için mutlaka bunu doktorunuza sormalısınız ve her ikisinin de tedavisini doktorunuz vermeli.